Selam herkese. Ben Roygo. Miror arkadaşlar nasılsınız? İyi, sizin teşekkürüm. Bugün sizlerle birlikte Prison life oynuyoruz arkadaş Ya Roberto git artık ya. Bir git artık. Vallahi buldum. Aga bi ben vuramıyorum telefonlar olduğum için. Mafiyaya geçiyoruz. Aç aç kapıyı. Ey ey ey. Ey fay dur. Oğlum. Tamam, tara tara. Oğlum. Ya hayır hayır. Sağ ol beni. Sağ ol beni. Hadi ben ve Öke Bey'le daha önce bak seni vallahi pis edeceğim. O kalkanın olmasaydı seni pis ederdim. Öldüm ben ya. Ay git git git. Burada Hayır ya hayır ya hayır ya. Aç kapıyı. Kapatırlar beni. Aç abi aç kapıyı abi aç kapıyı. Ooo! Ay ya. Ben kaçtım. Benim Kaçtın mı? Kaçıyorum şimdi. Arkadaşlar bu arada asker oyunumuz açıldı bildiğiniz kadarıyla. Eğer rütbey veya şeylerle isterseniz açıklama kısmından gelip benden DM'den isteyebilirsiniz. Hemen yani ben şimdi zaten bakalım. buna sahipsin ben. Ne alaka onun? Reset tamam. Ben artık suçluyum birader. Ah! Suçlu musun? Yani Bekle ben al, ben de Hilmiyle geliyorum. Çıkıyorum kanka dışarıya. Çıktım. Nerede siz kanka şu anda sen? Ben cüreliyim işte beyzin önündeyim. Nasılsın? resitatsana geldim geldim hmm. geldim hadi dim dim dim, dim, dim. ben e, sen aracı sür var hava niye karardı e akşam oldu akşam olunca hava kararmıyor ama bu kararıyor hadi bas kanka ben süremem yani sür filim ya film ne yani Yani ben de valay kaçtır bekliyor kapatayım hadi bas Oğlum çarpmaya. Önümü önümü bekle dur ışığı açacağım. Işık hilesini açıyorum. Ya, açılmadı. <gülüyor> oğlum. oğlum. Aa. Bak, oğlum, oğlum ne yapıyorsun? Bak. Neyse tamam. Kanka önümü görme. Neyse gelşiktaş. Işte. Oğlum ben senden lazım. Ama ilerlemiyor araç. Ya benim uçma ilan var. Ben niye yürüyerek gidiyorum? Düm düm dım düm düm düm düm düm dım dım dım dım dım. Derdi neden? zaman? Tavanın kararlaması çok kötü Ya boynun. Oho. Beyler manyak ya, manyak gibi. Evet. Oh Eren mafa geldin lan. Beyler, doluyoz. Aldım ben kanka. Ah! Oh. Hayır. Ah yes. <gülüyor> Fernandez. Ronaldo mu Messi mi? Ronaldo. Ama Messi bu aralar daha iyi. Şey var ya lar nasıl Nasir? Tamam Onu biliyor mu? Eee biliyorum. <gülüyor> biz Aha. Oğlum, e, tamam tamam bizde bir ne' gitme. Oğlum gitme. <gülüyor> gitme ha? Volayı kapa. Git, git. Bindim. Bindim mi kanta? Bindim ben zaten. Öndeyim ya. <gülüyor> Araba hani hani Prost prostlarda hani öndeki amblemi sökmeye çalışırken aşağı iniyor ya. Şimdi gel gel gel gel. gel. Hadi la. Aa polis. Vur, vur vur vur. Üstünden dalayım mı? Lan nasıl el, nasıl? Ben şurayı alıyorum FBI open the door Aa polis var Öldürdüm ben onu FBI open the door Tanka şu zıplayacağım diye alttaki menüye tıkılıyor diricem Beni kaçırın Ya ben ne yaptım size ben ne yaptım? Tutukladı lan lan seni Sanki beni tutuklamadılar da Kanka. ben öldüm Takım değiştirme yerine attı beni Ya güven. Tamam, bir bazı vermesin. kaçıran pis şeyler var hırsızlar. Kanka ben kaçıyorum diyecektim ki suçlular beni öldürdü. Ya o herif ya edip ya. Biz ikimiz suçluyuz. Niye bizi öldürüyorlar? Ne oluyor lan? <gülüyor> Neyse arkadaşlar e, videomuzun sonuna geldik. Daha fazla böyle videolar istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Açıklama kısmından da asker gelebilirsiniz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın bay bay.